Burada üç farklı renkte ışığımız var: kırmızı, yeşil ve mavi. Bakın, tahtaya doğru yansıyorlar ve oluşturdukları ışığın rengi beyaz. Kalemi ışıkların önüne getirdiğimde ise gölgeler oluşuyor. Oluşan gölgeler sırasıyla sarı, ortada mor ve en sonda açık mavi renk var. Bunun nasıl olduğunu anlamak için ışıkları teker teker söndürelim. Şimdi ise sadece kırmızı ışık tahtaya yansıyor ve tahta böylece kırmızı görünüyor. Şimdi kalemi bu ışığın önüne tuttuğumda oluşan gölge siyah renkte. Tahtada kırmızı renkte olmayan yer benim elimin ve kalemin gölgesi. Öyleyse gölgeyi kırmızı ışığın tahtaya gelmesinin engellenmesinin sonucu olarak düşünebiliriz.